Merhaba dostlar, zeytin çekirdeğinden tesbih yapmaya devam ediyoruz. Bunun için zeytinleri kuruttuk, çeşitli ölçülerde çıkıyor zeytin ister istemez, sabit bir ölçüsü yok. Bunun için ne kadar çok zeytin biriktirirseniz, e, neticede birbirine benzerleri seçip tesbih yapmak, birbirinden, birbirine benzer habbelerle oluşan zeytin çekirdeklerinden tesbih yapmak çok daha güzel olur. Bunların hepsini biriktirip tesbih yaptığınızda birbirine benzer modeller oluşacaktır. Her tespihte eşit ölçülük ölçülere yakın birbirine yakın ölçülerde habbeler tercih edip Onun için şimdi bunları önce paralamaya başlıyoruz. Kendi yaptığımız ağaçtan makkap zımparamızı bir ağacı yuvarladık ortasına bir delik deldik ve bir civata somun uzattık. Sıktık onları ve üzerine de sert kalın topraklı zımparamızı yapıştırdık. Böylece ekonomik olarak kere geçmiş olduk. Şimdi zımparamızı alıyoruz. Çalıştırıyoruz. Üç parmağımızın arasında tutarsak şu şekil. Daha güzel olur ve daha sağlam tutmuş oluruz. Gördüğünüz gibi orta nokta yani rüşeğim noktası çıkmış oldu. Diğer tarafta bu rüşeğim noktası hemen çıkmaz. Diğer tarafı da zımparalıyoruz. Zımparalıklarımızı bu tarafa atıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu rüşeğim tarafında fazla zımpara yapmamanız. Çünkü zımparayı ne kadar derine iletirseniz o zaman orta noktasına varacağınız için e, bura genişleyecek ve hiçbir işe yaramaz hale gelecek. Bu şeyin gözüktüğü zaman buranın parası yeter. Evet. Şimdi bu haberlerimizi delmeye sıra geldi. Bunun için e, matkap ucu kullan tığ kullanabiliriz. Ama e, ben matkap tığ kullanmaktansa bir iğneyi Ucunu böyle sivriktim. Onu kullanmayı deneyeceğim. Ne De derken bu daha kolay oluyor gibime geliyor. Bir bakalım. Şimdi bunu taktık. Yine dizimizi aldık. Elimizin biri burada sağlamca duruyor. Bunu alıyoruz. Şimdi bu şey olan kısmı oraya geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi bura delinde. Fakat şöyle bir şey olabilir. Zeytin çekirdekleri e, simetrik bir yapıya sahip olmadığı için e, her tarafında farklı kalınlıklar olduğu için e, diğer tarafı da ortalayıp denmekte fayda var. Şuradan delinmiş bir genişlikten göstereyim. Şimdi şunun orta noktasını buluyoruz. Bununki küçük derindiği için gösteremedim. Bunun orta noktasını buluyoruz. Burayı da deliyoruz. Tam orta noktası işaretliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi orayı da delirdik. Hatta hapbe delimine, zeytin çekirdeğinden yapacağımız hapbe delimine, Önce bu kuru, tar sert tarafın yani bu gözükmeyen tarafın ortalayıp delersek ee, daha iyi olacak kanaati değil. Burayı deldik. Evet. Bu şeyim tarafı da delindi. Arada bu ee, kalın bir boşluk olduğu için şimdi yavaşça o ilk deldiğimiz yere doğru bunu yavaşça çeviriyoruz. Büyük bir ihtimalle o ilk deldiğimiz delikten dışarı çıkacak. Evet. Diğer tarafı dermemize bize kazandırdığı böyle bir avantaj var. Şimdi bu şekil bunu delmiş olduk. Eğer istersek burada zımpara yapmaya devam edebiliriz. Ben bir daha ağaca böyle kalın topraklı bir zımpara yapıştırdım. Bir de ince yapraklı var. İnce topraklı var. Şimdi buradan zımparazı yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir şekil çıkıyor. İsterseniz Zımparaya daha da devam edebilirsiniz. Ee, simetriye yakın bir şekil oluşturmak için zımparaya da daha devam edebilirsiniz. Fakat burada şöyle bir e, kaybınız olur. Zeytinin doğal yapısı bozulur. Pırsız bir hale gelir. Çıplak bir hale gelir. Böyle isterseniz böyle devam edersiniz. Yok istemezseniz olduğu gibi bırakırsınız. Bu şekil delinmiş olur. Sonra bunu e, parlatır, polisajını yapar. Tespil olarak dizersiniz. Şimdi ben her ikalide de yapacağım. Bütün bu çekirdekleri bu hale getireceğim. Ve bir kısmını da bu da bir zeytin çekirdeği. Bunun zımparasını fazla yaptım. Duruşsuz hale getirdim. Bir kısmını böyle yapacağım. Bir kısmını da zeytinin doğal çizgileri muhafaza edilmiş olarak yapacağım. Kalan bütün Zeytin çekirdeklerimin habbesini bu şekilde yapmaya başlıyorum. Evet gördüğünüz gibi delme işlemi de bitti. Şimdi sıra geldi tespitçilikte polisaj denilen parlatma işlemine. Zeytin çekirdekleri için söylüyorum. Zeytin tanesinden çekirdeğinin tanesinden habbe yapacaksanız iki türlü e, polisaj yapabilirsiniz. Bir doğal yapısını koruyan şu şekil olanları Fazlası para yapmadan zeytinyağını deldikten sonra zeytinyağını kısa bir müddet yatırıp sonra kurulayarak eee polisaj keçesiyle parlatma işlemi yapabilirsiniz ya da daha fazla tıraşlayarak şunun gibi bunu da yeterli değil biraz daha tıraşlayacağım. E, Tıraşladıktan sonra iyice istediğiniz kıvama gelince parlatma verme ile yapabilirsiniz. Bir sonraki bölümde size polisaj denilen parlatma, vernikleme işlemini göstereceğim. Evet geldik. Zeytin çekirdeklerinden yaptığımız habbeleri verniklemeye parlatma aşamasına yani tesbihçilikte polisaj dedikleri aşamaya geldik. Bunun için size bir yöntem göstereceğim. Zeytin çekirdeklerini zeytinyağının içine atarak onun güzel bir görüntü oluşturmasını sağlamayı düşünüyorum. Zeytin çekirdeklerimizden yaptığımız sabbeleri zeytinyağımızın içine atıyorum. Ve biraz karıştırıyorum bir müddet böyle bekleteceğim tespitlerimizi yağda beklettik şimdi süzme zamanı kolay süzelim diye böyle bir yol deneyebilirsiniz o süzülürken zeytin çekirdeklerinden yaptığım habbeden biraz daha fazla Tıraş ederek zımpara yaparak böyle bir sonuç aldım. Bunları da yağladım. Bu süzüldükten sonra bunu da süzeceğim. Daha sonra hem bundan hem de diğerinden iki farklı tesbih dizeceğim. Yani sıra geldi tesbih dizimine. Zeytin çekirdeklerinden yaptığımız hapbeyi zeytine yatırmıştık. Zeytinden aldık, kuruladık, e, tesbih dizimine geçebiliriz. Onun için önce bir iğnemiz olsun. Zira hapbeylerin içi zeytinle dolduğu için ip rahat geçmiyor. Bundan dolayı böyle bir iğne olursa hemen ayıklarız içine. Yolunu açarız. Onun için böyle bir iğnemiz hazır olsun. Bize gerekiyor şimdi ip. Normal tespihler için elimizde hazır ip olmadığını varsayıyorum. Çünkü evlerde hazır tespih ipleri olmayabilir. Bundan dolayı her evde olacak bu tür bir ipi aldım. Bunu en az 4 kat, 6 kat yapacağız. Eğer, çoluğunuz, çocuğunuz varsa işiniz daha kolay. Çünkü bir ucundan biri tutacak, diğerinden başka biri. Veya siz tutacaksınız. Ama kimsenizin olmadığını varsayarak, ben işlemimi yapacağım. Bunun için tesbih boyundan, dört kat olarak göstereceğim ben. Siz, deldiğiniz hapbenin deliğine göre, bunu katını artırabilir, Farklı ölçülerde yapabilirsiniz. Ben şimdi şu tesbihin aynısı varsayarak evet. şunu bir tane kabul ediyorum ve bundan dört tane uzunlukta dört katı uzunlukta bir ip keseceğim şu dört oldum. Ben biraz daha uzun alacağım ki kıvrılma payları falan olacaktır. İpin küçük olmasından da büyük olması daha iyidir tercih edeceğim. Buradan kestim. Şimdi ipi sararken kimsemiz olmadığını varsayıyorum. Bundan dolayı da size yardımcı olmak için Şöyle bir önerde bulunuyorum. Benim karşıya koyacağım bir makasım var. Orada yuvası var. Onun için bu makasa bunun bir ucunu bağlıyorum. Parmağım yara olduğu için kolay bağlayamıyorum. Evet. Bu şeyi sağlamca bağladım. Şimdi bunu karşıya koydum ekimizin hazırladık. Biraz uzağa gidiyorum. Gitmeden evvel nasıl yapacağımızı söyleyeyim. Ucundan tutuyoruz. İleriye doğru kıvırıyoruz. Bu şekil kıvıracağız. Kırma işleminden sonra katlayacağız. Önce kırma işlemi için ben ileri doğru gidiyorum. Kıvırma işleminin olup olmadığını anlamak için şöyle bıraktığımızda bakın katlanıyor gördüğünüz gibi az daha yaptığımız zaman olacak demektir. Kontrollü bir şekilde yaklaşıyorum. Makasımın burasından gördüğünüz gibi tuttum ve bırakıyorum. Gibi iki ipim iki katolu verdi. Şimdi bunu dört kata çıkartacağım. Onun için. Biraz evvel yaptığım işlemi buna da yapacağım. Ve bu iki kat olan ipimi buraya bağlayacağım. Bir süper şu tarafa bağlayayım da orada ip ile karışmasın. Gene bunu aynı yerine koyuyorum. Şimdi tekrar sarmaya devam ediyorum. Hem sol parmağımdan hem sağ parmağımdan sarınca daha hızlı oluyor. Böyle yuvarlıyorum. Daha hızlı oluyor. Evet. yeteceğini düşünüyorum. İki ucu yine birleştiriyorum. İpimi bırakıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi dört kat ipim hazır oldu. Diğer taraftan da bırakıyorum. İpim hazır. Ben ipimi daha iyi kontrol edebilmek için elimde bal var. Onunla mumlayacağım. Böylece hem kolay hareket edecek hem de ipin ömrü artmış olacak. Gördüğünüz gibi ipim hazır. Şimdi tespihleri dizebilirim. Birbirine yakın habbeleri alıp diziyoruz. Dizmeden evvelde iğne yardımıyla içini kontrol ediyoruz. Tesbihimizi oluşturacak habbeleri ipimize dizdik. Sıra geldi imameye. İmameyi de zeytin çekirdeklerinden yaptığımız habbelerle yapacağız. İpimiz bu sefer 8 kat olacağı için imamın elleri takarken yanımıza şöyle bir sigorta teli alalım ve içinden bir ufak parça çıkartalım. Onu da şu şekilde yapalım. Parmağımızın arasına da alabiliriz. Şuraya şöyle bir boşluk bırakır. Şu şekil. bandarırız bundan istifade ederek çıkartmaya çalışacağız eğer biz zorluk çekersek bunu da her ihtimale karşı yanımıza aldık koyduk şimdi imamemizi takmak için bir tarafını hafiften aşağıya gelecek şekilde ayarlıyoruz biri yukarıda biri aşağıda olsun ki bunu bal ben sürüyorum şöyle bir ve yuvarlıyorum şöyle Ve tekrar bal sürüp yapıştırmaya birbirlerine o şekilde çalışacağım. Şimdi deniyoruz. Dediğim gibi zeytinyağıyla yağladığımız için içinde bir kalıntılar olabilir. Onun için iğne yardımıyla onu ayıklıyoruz. Şimdi imamemizi oluşturmak için ipimizi sokuyoruz. Ve gördüğünüz gibi rahatlıkla geçirdik. Eğer ipi geçirmekte zorlansaydık bu yaptığımız telden faydalanacaktık. Ona işin düşmemesi iyi bir durum. Bunda zorlandık. Hapbeler açtıkları deli geniş açmak niyetindeler fakat ben geniş açmayı tavsiye etmiyorum. Şimdi bu telimizi takıyoruz. Bunu buraya kadar çektik. Habbeden geçirdik. Şimdi habbenin ucuna şunu şöyle koyuyoruz. Az bir şey kalacak şekilde. Gerdiriyoruz. Şimdi pense yardımıyla bu şekilde rahatlıkla bütün habbeden takacağız. Bu alete benzer şeyi habbeden geçiriyorsunuz. Hapbenin içinde ruşeyim kaldığından oluyor bütün bunlar. Ruşeyim kurumamış olduğu için yayılabiliyor. Evet. Buradan hemen geçirdik. Şimdi şunu biraz açıyorum. Çeperini, çapını genişletiyorum ki ipi oradan koyabileyim. hafiften geçiriyoruz. Çok hafiften. Geçirdik. Bunu hafiften gerdirdik. Buradaki bıraktığımız parça uzun olursa kolayca geçiremeyebiliriz. Bunu mümkün olursa kısa yapalım. Ben biraz uzun bıraktım denemek için. Evet. Bunu da geçirdik. Ve o parçayı çıkartmadan, telimiz ondan, telimizden ipimizi çıkartmadan diğer abimizi de yapıp işi bitirelim. Gördüğünüz gibi. Bu ufacık bir ter işimizi kolaylaştırdı. Tespihimiz hazır. Şimdi nasıl çekeceksek tesbihimiz hazır. Şimdi tekli mi çekeceğiz? Çiftli mi çekeceğiz? Ona karar verip ipimizin ayarını yapacağız. Çiftli çekeceksek iki habbe boyu boşluk bırakacağız ipte. Tekli çekeceksek bir habbe boyu boşluk bırakacağız. Yani şuradan şu kadarcık bir boşluk. Tekli çekmek için uygundur. Şimdi bunu bağlayacağız. Şimdi isterseniz böyle tekli düğüm atabilirsiniz. İsterseniz çiftli düğüm atabilirsiniz. Ben tekli düğüm atmayı Bu an için uygun buluyorum. Çünkü son noktaya kadar rahatlıkla götürebilirsiniz. Evet. Tek düğüm attım. Orayı bağladım. Şimdi ikincisini atıyorum. Evet. O oldu. Tespihimiz kullanıma hazır. Buradaki imameminin ucunundaki parçayı kesip yakacağız. Eğer e, düğüm gizyeniniz varsa onu da koyarsanız çok daha güzel olur. Yoksa e, bu şekilde de iktifa edebilirsiniz ya da başka süs olacak malzemeler kullanabilirsiniz. Şimdi de zeytin çekirdeğinden yaptığımız tesbihimiz hazır. Siz de yaptığınızsa güle güle kullanın. Eşinize, dostunuza hediyelere hediye verebilirsiniz. Şimdi zeytin çekirdeğinden yaptığımız tesbihimiz hazır. Siz de yaptığınızsa güle güle kullanın. Eşinize, dostunuza Hediyeleri hediye verebilirsiniz.